Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte e, Ebru çalışması yapacağız. Yani Ebru'nun ortak sırları, noktaları, püf noktaları gibi şeyler yapacağız. E, böyle üç dört Ebru yapacağız. E, güzel, çok güzel olacak bence. Yani en azından öyle umut ediyorum Ebru'larınız. O zaman e, ben şimdi başlıyorum. Bakın... E, ev bu yapmayı bilmem için kısaca özetleyeyim ev burada şöyle boyalar olur arkadaşlar bir de üstünde bir tane fal bunun neydi unuttum neyse böyle bir şey olur sonra işte buradan ikinci bir şey buraya koyarsınız sonra böyle böyle yaparsınız baloncuklar haline dökülür buraya buna da şey yaparsınız şöyle şu diyelim ki Şuna şöyle bandırırsınız Şu şekilde Küçük dokunuşlarla ya da büyük Şöyle noktalar Siz Zaten videoda hepiniz anlayacaksınız Şu şekilde kartlarımız var O zaman e, Videomuza hemen geçelim İlk öncelikle arkadaşlar bir renk seçelim Videomuz hemen yani Evo'umuz nasıl bir renk olacak e, Kırmızı var Beyaz var, mor, yeşil, bak ben burada en çok sevdiğim renklerden biri kırmızı, siz de çok seviyorsunuzdur, koydum bir tane, genellikle buralarda 3 veya 4, en fazla 4 renk kullanılır, ee, ben doğaçlarına gideceğim hiçbir şey planlamadım, ee, sonra yeşil, mesela yeşil renkte çok güzel, şuraya koyalım aynı şekilde, Hmm, sarı renk sarı renk sarı renk evet cıvıl cıvıl olur Ve son rengimizde mor gerçekten çok güzel çıkartıyor yani bu mor inanılmaz iyi Fazla reklam yapmak istemem Bir tane de şunları kullanacağım o zaman hadi başlayalım Şimdi öncelikle ben e, yeşili kullanacağım yeşil nasıl kullanacağım? şöyle göstereyim şöyle ilk bas, basıyoruz bu içine çekiyor sonra içine dur bakayım yavaşlaşıyorum yok ya yeşil kullanmıyor mor taban mor daha iyi olur mor rengi de sev, sevdiğim bir renk şöyle küçük bakın bu şekilde dağılıyor burada biraz soğuğun renk göz, gözükebiliyor Gözükeb bilir ama bu kağıda bastığımızda gerçekten güzel oluyor. Yildikçe bunun renkleri biraz solar. Bu da gayet mükemmel bir şey şöyle, şöyle çiçek gibi. Şimdi ilk yap boya evrımızı ilk yaptığımızda e, arkaya yani en baştan attığımız renk taban rengi olur. Güzel bir şekilde şu an e, morumuzu yaptık. Mor da çok güzel duruyor ya gerçekten e, sanki şeymiş gibi böyle hmm, hani adını hatırlayamadım bir şey vardır ya yazarım ekrana neyse devam edeyim Şimdi ben morun üstüne, morun üstüne bir de sarı koymak istiyorum çünkü ben önceden e, bunu yapmıştım yani bunu alalım 3 ay falan oldu Aldım da bayağı bir yapıyordum. Son bir aydır hiç yapmıyorum. Hiç yapmıyorum. Unutmuş olabilirim. O yüzden. Ama gerçekten ebru yapmayı seven bir insan. Şuraları şöyle koyalım. Şöyle. Şöyle. Aman orada bir Neyse, insan galiba olabilir, olabilir. Hmm. Bir de bakın arkadaşlar bir de şu aralar var ya ekranda gözüküyor evet şu aralar var şu anam anam anam anam peçete bu videonun konu hep onu siliyor çünkü neyse şu aralara döküyorum iş, işleri arkadaşlar güzel bir şekilde mükemmel tam bir saniyeceğiz Vallahi bu buna çok güzel bir şey oluşuyor da çizgi gibi bir şey Sanki böyle şey yapıyorsun ya Efsane Bakın bir de şu renkler var ya Bu biraz e, özel bir boya Ebru boyası özel Şuralarda böyle desen oluşuyor Şimdi kağıda baktığımızda zaten gözükeceğiz Gürce buraya yapacağız E şöyle Şu sayıların üstüne Bir de kırmızı koyacağım Kırmızı dağılmıyor Neyse öyle bir özelliği var Dağım, niye dağılmadığını ben de çözemedim bence her rengi yaptık şimdi arkadaşlar e, buraya kadar beni izlediniz e, şimdi bu renkleri yalnız arkadaşlar şimdi size biraz şey gözüküyor, gözüküyor olabilir ve e, soğukun gözüküyor olabilir aslında gerçekten <gülüyor> çok güzel gözüküyor eee gerçekten çok güzel gözüküyor kağıdı çıktığında inşallah güz gerçek güzelliğini görebilirsiniz eee Birazdan kağıda çıkartacağız ve göreceksiniz nasıl bir şey olduğunu. Evet, bu e, ev bu şeyini şöyle çek, şu kırmızı noktasından getirip. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Vay. Çok güzel. İşte e, ev bir güzel noktaları da bu. Böyle yapıyoruz mesela. E, böyle yapıyoruz. Sonra bu şeyi bir değiştireceğiz. Şimdi. Şöyle katlayalım. Evet. Oldu. Şu fırçayı da şu amaçla kullanacağız arkadaşlar. Ee, şimdi alacağız arkadaşlar. Hangisi? Sarı mı? Mor mu? Şimdi. Bunu şöyle koyuyoruz. Hemen koyduk değil mi? nasıl yaptığımı şöyle yapıyoruz. Üstüne vuruyoruz. Damlacıklar haline rastgele yerleri geliyor. Şimdi size bir an önce göstereyim nasıl bir şey çıktığını. Çok da güzel oldu bence. Bu biraz kamerada solgun gözüküyor farkındayım ama maalesef. Şimdi bu kağıtta inşallah güzel gözükür. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Şöyle bırakıyorum doğaçlama. Şu an vallahi bıraktım, şu an vallahi bıraktım. Çekme de değişik bir iş. Şöyle çekeceğiz. Bundan yardım alarak şu bir tarafından çekilme tarafından çekerim? Bu tarafından birazcık çekeceğiz. Hani yapışmıştır diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Yani lütfen arkam güzel gözü. Lütfen. Lütfen. Şöyle bir şey. Yapayım. Oha. Dur dur dur. Bozuldu. Bozuldu. Bozuldu. Bozuldu. Bu şekilde bir e, evro oldu. Şimdi ben bunu hemen şey yapıp geliyorum. Düzeltip geliyorum şöyle suyun içi. Evet arkadaşlar sonuç bu şekilde oldu. Gerçekten güzel bir eser şöyle netledim. O zaman şimdi e, öbür şeye geçebiliriz. Hadi geçelim. Bu defa biraz e, kısa ve basit klasik bir şey yapacağım. E, evet. Şöyle yiyeceğim Siz de buna evlerinizden varsa alabilir temin edebilirsiniz. İnternetten. Hani bunu internetten almıştım zaten. Ardeco hobi, Bir marka. Yine. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Şöyle kaydırabiliriz. Bunu. Bir de şeyde görün. Hmm, kağıtta. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle. Bakın, ha tamam oldu. Şimdi baloncuk çıkmasın istemiyorum. Niye? Çünkü ee, baloncuk çıkınca kötü oluyor. Orası patlamış gibi gözüküyor. O yüzden baloncukları patlatmaya da özen gösteriyorum. Şu morlar ama beni benden alıyor. Esimde de gördünüz gerçekten beni benden alıyor. Şöyle bir moru iyice bastırdık şu an depoladık ha. Bakın çok güzel. Arkadaşlar. Oldu oldu oldu oldu. Bu arada videolarım e, artık çocuklara özel olduğu için yani siz de izleyebilirsiniz. Yetişkinler de izleyebilir. Ama daha çok çocuklara özel olarak içerik yaptığım için Yorumlar kapalım. Bildiğiniz niye kapandı diye şey olmayayım. Neyse şimdi çıkartıyoruz. Hazır mıyız? Son 2 3 Evet. Şu an koydum gerçekten. Çok heyecanlı. Allah. Nasıl olmuştur sizi? Vallahi. Çok heyecanlıyım ya. Evet, o zaman bu kadar heyecan yeterli. Şimdi çıkartıyorum ben. İnanılmaz iyi. Bir şey değil mi? Efsane. Şimdi size de göstereceğim. 1 2 3 Renkler. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben hemen şunu çıkartayım şöyle. Sonuç şu şekilde iki tane Ebru yaptım. E, bence ikisi de birbirinden güzel oldu. Ama sizin fa favoriniz hangisi? E, benim favorim bu. O zaman e, bu haftaki yani bugünlük videomuz bu kadardı. Bu haftaki videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. E, sağlıklı kalın, güzel kalın. Görüşürüz. Bay bay.